Son videomuzda sürekli bileşik faiz hesaplama konusunda kalmıştık, şimdi devam ediyoruz. P tutarında borç alındığında, borcun vadesi 1 yıl, uygulanan faiz oranı R ise ve sürekli bileşik faiz uygulanıyorsa, vade sonunda geri ödenmesi gerekecek tutarın P çarpı E üssü R lira olacağını hesaplamıştık. Şimdi yapacağımız örnekte vadeyi 2 yıl olarak düşüneceğiz. 1. yılın sonunda borcum P çarpı E üstü R olacak demiştik. Peki ikinci yılın sonundaki durum nasıl olacak? Bu miktar yeni ana para olacak. Bunu şöyle düşünebilirsiniz. Başlangıçta bu kadar borç aldım. Bir yıl sonra geri ödemem gereken tutar bu kadar oldu. Bunu ödemedim ve tekrar bu rakam kadar borç aldım. Yani ikinci yılın başındaki borç bakıyem bu kadar. Bunu yeniden borç olarak aldığımda yeni ana para yani P oluyor bu. Bu p çarpı e üzeri r olan ana para, bir yıl daha bileşik faiz işlemi görecek. Yani tekrar e üzeri r ile çarpıyoruz. Bu da pe üzeri 2r'ye eşit oluyor. Benzer olarak, şimdi de bu benim yeni ana param. Bir yıl daha işlem görürse miktar pe üzeri 3r olacak. Şimdi genelleme yaparsak eğer, 2 yıllığına r oranında faizle p lira borç aldığımda, 2 yıl sonra ödemem gereken miktar PE üzeri RT. Bunu da öğrendiğimize göre artık arkadaşlarınıza ödünç para vermek yerine onlara sürekli bileşik faiz hesabına dayanan krediler açabilirsiniz. Bu çok daha mantıklı olacaktır. Şimdi birkaç örnek yapacağım. İşleme sadece harflerle bakmak akıl karıştırabilir en iyisi sayılar kullanarak hesaplayalım. Diyelim ki 1000 lira borç aldık, faiz oranı da yüzde 25 olsun, tabi bu oran yıllık bazda Oran eşittir yüzde 25, bu da 0.25 demektir 3 yıl için borç aldığımı varsayalım, bu da t eşittir 3 yıl Şimdi bu verilerle sürekli bileşik faizi hesaplayacağız Formüle göre, borç aldığım miktar, yani 1000 çarpı E üzerine faiz oranım, o da 0.25 çarpı yıl sayısı. 3 yıl sonra ödemem gereken miktarı verecek, bu da 1000 çarpı 0.25 çarpı 3. T yerine 3 yazalım, bu da 1000 çarpı E üzeri 0.75 eder. Bunu Excel'den hesaplayalım. Excel'de E üzerine bir sayı EXP diye yazılır. Bizim durumumuzda E üzeri 0.75 olacak. Sonuç 2117 lira. 3 yılın sonunda borcumuz 2117 lira olacak. Faizin bileşik olarak hesaplanmasının ne kadar önemli fark yarattığını görüyorsunuz değil mi? Çoğu insan %10 hatta %25 faiz oranını duyduklarında pek önemsemiyorlar. Halbuki bileşik faiz alındığında, hele ki sürekli bileşik faiz hesaplandığında bu faiz oranları çok kısa bir zamanda çok yüksek oranlara ulaşabiliyor. Şimdi başka bir örnek yapalım. Bu biraz daha karmaşık. Ders kitaplarında görebileceğiniz türden bir örnek diyebilirim. 50 lira borç alıyorum, sürekli bileşik faiz uyguluyoruz. Uyguladığımız faiz oranımız da R olsun. Sürekli bileşik faiz uygulayacağımız sürede 10 yıl olsun. 10 yılın sonunda geri ödemem gereken miktar 500 liraysa uygulanmış olan faiz oranı nedir? Yine aynı formülü kullanıp bu faiz oranını bulacağız. Anaparam 50 lira olduğuna göre 50 çarpı E üzeri RT R'yi bilmiyoruz ama t'nin 10 yıl olduğunu biliyoruz, yani 10R olacak. Bu miktar, benim vade sonunda ödemem gereken ana para artı faiz borcu, toplam bu kadar ödemem gerekecek, 500 lira ödeyeceğim. Eşitliğin her iki tarafını da 50'ye bölelim, e üzeri 10R eşittir, 10 kalıyor. Bunu nasıl çözeceğiz? İki tarafın da e tabanında logaritmasını alabiliriz. Logaritma konusunu tekrar gözden geçirmek isterseniz ilgili videoya da bakabilirsiniz. Evet, e tabanında logaritma e eşittir, e tabanında logaritma 10. E yazdığımız aslında bir sayı biliyorsunuz, 2.718 diye devam eder. Genelde e tabanında logaritma hesaplarken hesap makinenizde doğal logaritma yani elen diye yazılır. Buna doğal logaritma denilmesinin sebebini ilerleyen videolarda da konuşacağız. Bu e sayısıyla çok farklı alanlarda da karşılaşacağız. Doğada her yerde karşımıza çıkıyor. Sanırım doğada her yerde karşımıza çıktığı için doğal logaritma deniyor buna. Evet, e tabanında logaritma 10 eşittir, elen 10'a. Cevabımız 2.3 E tabanında logaritma e üzeri 10r demek e üzeri kaç? e üzeri 10r eder demekle aynı şeydir. Yani burası, 10r ile aynı şey. Logaritma bir üsttür. Dolayısıyla, bunlar eşit, yani e üzeri 10r eşittir 10r. Biraz aklınız karıştıysa, logaritma derslerini tekrar izlemenizi önereceğim sizlere. Sayımız kaçtı? 2.30'du. Burası 10r olacak. Buradan R'nin kaç olduğunu bulmak istiyoruz. İki tarafı da 10'a bölelim. R eşittir 0.23 yani %23 Kısacası, %23 faiz oranıyla sürekli bileşik faiz uygularsam, 10 yıl sonra ana paranın 10 katı borcum olacak. Sürekli bileşik faiz uygulaması ve E sayısına ilişkin hazırladığım bu seriyi burada bitiriyorum. Bu serideki videolara tekrar göz atmanızı, limit olduğunu kendiniz hesaplamaya yaparak bulmanızı tavsiye ederim Başta gösterdiğim gibi en sonsuza giderken 1 artı 1 bölü en üzeri n'in limitini alın Bunu kanıtlamak için n'e gitgide daha büyük sayılar verin Tabii buraya koyduğunuz sayının aynısını buraya da koyacaksınız Göreceksiniz ki cevap e'nin değerine yaklaşacak Konuyu sindirmek için eski videolarımıza göz atıp sonra da üzerinde düşünmenizi gerçekten tavsiye ederim. Konuyu iyice kavrayıp içselleştirdiğinizde, çoğu insanın sadece ezbere bildiği bu formülün sizin için çok daha derin bir anlama sahip olabileceğini düşünüyorum. P çarpı E üzeri RT. Tekrar görüşmek üzere, hoşçakalın.